Herkese merhaba sevgili teknoloji ko takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Yepyeni bir otomobil incelemesiyle karşınızda. Bugünkü konuğumuz Hyundai Bayon. Türkiye'de üretilen bir model. Evet. Hyundai'nin 3. modeli evet. i10, i20 ve Bayon Türkiye'de üretilen yerli otomobil olarak bilinen 3 üç modelden 3. modelden bir tanesi. Ne diyorsun Osman? Ya tasarım benim hoşuma gitti açıkçası. Hani ben bayağı da bir kullandım. Dışarıdan bakıldığında dikkat çeken bir otomobil. Onu evet. bir kere söyleyeyim. Hani Yolda bayağı bir baktılar. Belki hani yeni olmasından ötürü de olabilir ama hani fütüristik bir tasarımı da yok değil. Var yani baktığımız zaman şu far altları vesaire ön zaten ön taraftan direkt kendini belli ediyor. Arka tarafta aynı, aynı şekilde yani böyle ...alışılageldik bir tasarım çizgisi yok otomobili. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Şimdi orada ben şunu eklemek istiyorum e, sevgili takipçilerimiz. Birinci konu şu. Bu tarz tasarımlar, ben hep onu söylüyorum. Biraz futuristik bir tasarım ve... E, ...çok sevini de olur, nefret edenin de olur. Biz e, Instagram hesabımızda bir paylaşım yapmıştık. Araçla ilgili merak ettiklerini sorun demiştik. Mesela kimisi e, ön tasarımı beğenmediğini söylemişti. İşte bir, bir kısım gelen yorumlarda şöyle bir yorum vardı arkadaşlar... E, Hibrit bir araba olduğunu düşündüklerini söylemişlerdi ki hibrit sürümü de var bu aracın. Osman'ın da söylediği gibi futuristik bir tasarım Ama var. Ama aynı yeni tasarım çizgisi bu bence ya. Yani biraz daha böyle farklı mesela da biliyorsun yeni Tucson'a baktığın zaman. O da öyle değil mi? O da baya farklı bir tasarıma sahip. Econ'a zaten öyleydi. Bu da biraz konuyu andırıyor zaten. Evet. Ama yani yeni i20 aynı şekilde. aynı şekilde, bayağı farklı bir tasarım çizgisi ama de Ama dikkat ettiysen mesela Hyundai arabalı birbirine benzemiyor. Tasarım çizgilerine evet e, bir çizgi var. Evet. Hani, dersin ki farklı. bu araba Hyundai diyorsun ama mesela bu farklı, kona farklı. Çok güzel bir denge kurmuşlar ya gibi geliyor. Şimdi gibi. mesela bu i20 şablonun evet. üzerinde Böyle yükseliyor ama baktığın zaman dışarıdan i20 ile alakası yok. Hiç yani. alakası yok. Yani. Aynen öyle. Yani şu hani logoyu, tamam. logoyu kapatsam mesela... Yani, <gülüyor> hani... <gülüyor> çok bir fark göremeyiz. İçine baktığında diyorsun ha bak bu... Panel 20'nin aynısı, evet, kokpite 20'nin aynısı ama dışarıya baktığın zaman hiç alakası yok. Bambaşka bir araba çıkıyor. Şimdi karşına. önden başlayalım istersen evet. Osmancım. Şurada gündüz farlarımız var, LED farlar. Bunlar çok böyle havalı ve futuristik göstermiş arabayı. Onu söyleyebilirim. Yine alt kısımda uzun ve kısa farların bulunduğu işte böyle bumerang tasarımı dönüyor ki bu bumeranga Osman birazdan arkada da gösterirsin sen izleyicilerimizi. Burada uzun ve kısa farlarımız var, LED olarak tasarlanmış yine bu farlarda oldukça şık görünüyor. Kocaman bir ön ee, ızgaramız var. Oldukça büyük bir ızgara. Bu Biri, ızgara Tukson'daki ızgarayı da biraz bana andırıyor. andırıyor. Hani Tukson'un o fars şeyi vardı ya yeni nesil. Onu andırıyor benim. Büyük de bir şeyimiz var. Logo. Hyundai logomuz var. Algılayıcılar şunlar bunlar. Aracın hem bu tarafında hem de e, ön camın ortasında kamera var. E, şerit takibi vesaire görebileceğimiz hem de algılayıcıları falan konumlandırmışlar. Yan tarafa geçelim. Şuradan geçelim isterseniz. Yan tarafa geçtiğimizde ise Yine dikiz aynasına entegre edilen bir sinyalimiz var. 17 inçlik jantlarımız var. Yalnız jantlar şöyle. Giriş paketinde, cam paketinde 16. E, Style ve Elite pakette geçtiğimiz zaman ise 17 inçlik jantlarımız geliyor. Hem ön hem arka e, frenler disk olarak tasarlanmış. Şimdi bazen soruyorsunuz bunu. Ya işte yıl 2021 olmuş arkada kampana mı olur diyorsunuz bu otomobilde. Hem önde hem arkada disk fren kullanılmış e, Tasarım çizgisi devam ediyor Anahtarsız giriş sistemimiz var ya yani. Bir anahtar aslında böyle büyük bir anahtar var Kart şeklinde değil ama e, O çizgi devam ediyor ama kapılar buradan Böyle bu şekilde açılabiliyor Kapanabiliyor bu şekilde kullanılabiliyor e, Bunun dışında yan çizginin aslında e, Az önce de söyledik Osmanlı'la beraber ama 20'den hiç alakası olmadığını söyleyebiliriz İçeride çok alakası var ama dışarıda Pek bir alakası olmadığını belirtelim Evet, Bayon'un arka tarafına geldiğimizde yine bizleri farklı bir tasarım karşılıyor. Şurada gördüğünüz gibi bir şerit uzanıyor fakat bu ışıklandırılmamış. Burada C sütununu tamamen kaplayan stop lambalarına yer verilmiş ki bu biraz bana Volvo tasarımlarını hatırlattı. Biliyorsunuz Volvo tasarımlarında da stop lambaları özellikle yeni nesilde şu C sütununu kaplayacak şekilde geliyor. Hyundai burada da böyle bir tasarıma yer vermiş. Aracın arkadan gayet şık göründüğünü söyleyebiliriz. Tabii burada biraz şıklık göreceli olarak değişecektir. Bana böyle daha garip, daha böyle değişik geldi. Ben böyle bu tarz arabaları seviyorum açıkçası. Sana hani böyle klasikin biraz daha dışına çıkılması benim hoşuma gidiyor. Bagajı açtığımızda ise arkadaşlar konuya göre daha geniş bir bagajla karşılaşıyoruz. Burada 411 litrelik bir bagajdan bahsedebiliriz. Genelde B-segment su dediğimiz zaman aklımıza böyle biraz daha dar hacimli bagajlar geliyor. Fakat burada Hyundai gayet geniş bir bagaj haçmine yer vermiş. Merak edenler için belirtelim. Bize gelen versiyonda burada yedek lastiğimiz de bulunuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz pek çok otomobilde artık yedek lastik yerine size tamir kiti vesaire veriyorlar ama burada bir yedek lastiğe yer verilmiş. Yalnız bu yedek lastiğin ince olduğunu belirtelim yani. Şöyle hani bu sizi bunu taktığınız zaman tamirciye ya da işte bir lastikçiye götürecek bir tarzda bir lastik. Yani bunu hali hazırda otomobilin üzerinde bulunan lastiklerden değil bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Genel itibariyle otomobilin dış tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz şimdi bir de otomobilin bize sunduğu yaşam alanlarına bakalım. Evet arkadaşlar Hyundai Bayon'un arka koltuğuna geldik. Oldukça güzel hissiyatı olan bir kumaş koltuk tercih edilmiş burada. Şimdi yaşam alanına baktığımızda ben 1.73 boyundayım. Onu söyleyeyim. Şu anda görüyorsunuz. Gözlüğümü de çıkartayım. Şöyle koyayım. Şurada bir yaklaşık bir 4, 4 hatta 5 parmağa yakın bir mesafemiz var. Ve hani şeye baktığımda da şöyle oturuyorum. Şu andaki koltuğun mesafesinde de bayağı bir güzel bir yaşam alanı kalmış. Bu arada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Genişlik olarak epey geniş onu söyleyeyim ama ee, yükseklik olarak çok da yüksek olmayan bir şaft tünelimiz var. Şurada aşağıda görüyoruz. Ve buraya oturan kişi, hatta oturayım ben. Şöyle oturduğum zaman uzun yolculuklarda da böyle rahat rahat gidilir. Onu söyleyeyim. Bu şekilde gayet güzel olur. Ee, bu arada kolçak var. Kolçak ileri geri hareket edebiliyor. Üst kısmı en azından. Bir de alt kısmında küçük böyle cep telefonu koyabileceğimiz bir yer var. Onu da şöyle göstermiş olalım. Bir de bir USB çıkışımız var. Burada 200 volt olmadığı için buraya ütü falan bağlayamıyorsunuz zaten. Çok sıkıntı olmayacak bir durum söz konusu. Bunun dışında baktığımızda yaşam alanı güzel. E, tavanın açık renkli olması, yani iç döşemenin açık renkli olması içeride bir böyle bir güzel bir hissiyat oluşturmuş. Onu söyleyebilirim ve ferah ve böyle nasıl anlatayım? Oturduğumuz zaman sıkıntısız bir ortam bizleri bekliyor. Kapı kollarına baktığımızda ise kapı kollarında böyle bir buçuk litrelik koyacak ceplerimiz var. Plastik yine sert plastik. Şunları söylemiş olayım. Ee, öte yanda ilginç bir detay daha var. Bunu niye yapmamışlar bilmiyorum ama var yani. Ee, sürücü koltuğunda bir cep yok ama yolcu koltuğunda var. Mesela böyle buraya eşyalarımızı koyabileceğimiz bir cebimiz var ama e, sürücü koltuğuna koymamışlar. Neden koymamış Hyundai? Onu tam anlayabilmiş değilim. Ama arkadaki yaşam alanının hem şehir içinde hem de şehrin arası yolculuklarda yeteri kadar bir ortam sunduğunu ve ferah olduğunu özellikle altını çizmek isterim. Şimdi ön tarafa geçelim ve ön taraftaki sürüş deneyimle devam edelim. Osman'cığım şimdi Hyundai Bayon'un içindeyiz. Gidiyoruz. Bayon. Bayon. Bayon, Bayon yani, diyorlar daha çok. Bence evet, Bayon derler bu arabaya. Baksana söyleyeyim. Ya Hyundai Bayon diye tanıttı evet. ama Bayon diye okunuyor. Jetta ne? Jetta olması gibi falan. Nereden? <gülüyor> bu ismin merak edenler vardır. Belki nereden geliyor? Fransa'da bir şehir. Fransa'da bir şehir adıymış. Oradan geliyor. Zaten e, Hyundai genelde böyle su modellerine Santa Tucson falan hepsine bir şehir adı veriyor. Ama onlar Amerika şehirliydi. Evet, bu bu Fransa, Avrupa'da, Avrupa'da ilk defa bir. Çünkü ama bu Avrupa'ya Avrupa özel, evet. Evet. Avrupa özel bir su. Crossover. Crossover demek bence daha doğru ama biz artık hani B sekmen su diyoruz. Her şeye bir su. Bir yerden su, yüksek bir, bir, bir, bir hatchback diyebiliriz, diyebiliriz aslında. Değil mi? Yani evet ama yine de B segment su diye geçiyor işte. Bu aslında i20 Aktiv'in yerini alan bir model. model. Hani. Zaten platform olarak i20'yi işte içteki bu tasarım kullanılan... Konsol aynı. Falan. Aynı birebir i20 zaten. Onu e, takipçilerimiz, izleyicilerimiz de bilecektir muhtemelen. E, şimdi biraz iç tasarımdan başlayalım. Direksiyonu sen anlat istersen. Sen benden daha çok kullandın Bak. bu arada. Bu ara. Ben de kullandım ama sen daha iyi kullandın. Ben daha iyi kullanıyorum zaten. Ya bırak ya, bırak ya. <gülüyor> Şimdi e, şöyle diyeyim, bir kere şuralar sert plastik. Onu merak edenler için hemen söyleyelim. Hatta arabanın her yeri neredeyse sert plastik diyebiliriz. Yani sadece şu kapı kollarında, evet bir yumuşak şey var, yumuşak Deli, birim yani bir var. kaplama var. Ama onun dışında hani kalan her yer sert plastik diyebiliriz. Çift ee, renk var içeride, o hoşuma gitti benim yanlış. Ya evet, şurada beyaz. Ama şu plastik, ne Biraz daha şey geldi bana. Şu yapıya göre buradaki bardaklıkların vesaire bu plastiği biraz daha böyle e, çalışılması lazımmış üzerinde. Öyle diyeyim. Onun haricinde direksiyon güzel. Elektrikli bir direksiyon zaten. Şöyle hani yumuşak tutuş hissiyatı vesaire gayet güzel. Çevirmesi kolay. Hani sürüşü size hissettiriyor. Ama o noktada işin içerisine tabii motor giriyor. Motordan birazdan bahsedeceğiz. Ben bunu uzun yol vesaire de yaptım. Hani uzun yolda Nasıl bir performans sunuyor? Şehrin içerisinde nasıl bir performans sunuyor? Bunu zaten detaylıca söyleyeceğiz. Merak edenler için belirtelim. Bu elit paketti. Şuradan girelim. Buradan girmeyelim. Dolayısıyla her türlü donanım var içerisinde. Şunu da söyleyelim. Zaten stil, style donanımında pek çok unsuru var aslında veriyor. Yani vermiyor değil. Onlardan biraz bahsedeyim istersen. Ben evet. not, not not aldım hepsini. Şimdi sen diyorsun ya Osman bana bu kadar notu ne yapacaksın? İşte şimdi bu işe Şimdi burada e, elit paket bunda her şey var. Hani full artı full tatminci caizse. 10.25 inçlik bir eee multimedya ekranımız var. Yine 10.25 inçlik bir adet de e, dijital göstergemiz var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Android Auto ve Auto yapıyor e, CarPlay desteğimiz var burada. E, 10 watt destekli e, ki Qi dediğimiz kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Yine aracımızda. onun dışında baktığımızda Bose Premium Ses Sistemi ki bu ek bir paket arkadaşlar onu söyleyelim. Onun dışında ön, çarp ön çarpışma önleme asistanı, uzun far asistanı, şeritte kalma asistanı, şerit takip asistanı e, gibi özellikler var. Otomatik yanan farlar var, yağmur sensörümüz var, geri görüş kameramız var, hız sabitleyici limit limitleyicimiz var, sunroofumuz var o da güzel elektrikli evet. sunroofumuz var. Ee, tam böyle ortada. Ön tarafı daha çok aydınlatıyor. Arka tarafa kadar uzanmıyor ama e, var mı? Var arkadaşlar onu söyleyelim. İşte ABS, EBD, BAS gibi bir sürü yokuş kalkış testimi, araç stabilite yönetim programı vesaire falan hepsi var. Mevcut. Onları da söylemiş olalım. Ee, bu donanım donanım paketi güzel ayarlanmış bence. Özellikle style paketi oldukça iyi. onu söyleyebilirim arkadaşlar. Onu özellikle söyleyeyim. Bu tasarımdan şu ön taraftan biraz devam edelim istersen. Burada e, şeyin Dokunmatik hissiyatı çok güzel. Birçok ayarı buradan Ekran, yapabiliyorsunuz. Evet, Ekranın. Bu arada dijital kadranı da istediğin gibi bakmış 3 farklı yanlış hatırlamıyorsam seçenek var. İşte Görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Sen şimdi böyle 4 farklı Dört falan mü? olması lazım. Ha. Tema seçeneği var. O değişiyor. Şöyle dikdörtgen işte küp küplerin içinde bir rakamlar evet. falan görünüyor mesela şu anda. Ee, o, o da ben biraz böyle fantastik tasarım yaptım. Zaten değişik olan tasarım sadece bu küplerin gözüktüğü. Diğerleri hepsi klasik kadran tasarımı. Sadece kadranın içi rengi vesaire değişiyor. Merak edenler için söylüyorum. Sürüş modları yok bizim kullandığımız pakette. Yani bu 1.4 MPI motorla gelen seçenekte sürüş modları yok. Ama şu var 1.0 turbo beslemeli motor var. Eğer onu alırlarsa herhangi bir sıkıntı olmadan sürüş modları arasında geçiş yapabiliyorlar. Burada sen şimdi söylerim ben hemen ondan bahsedeyim. 3 tane motor var Bayonda Hyundai Bayon'da. Bir tanesi bizim şu an kullandığımız 1.4 MPI atmosferik motor. 6 vitesli manuel ya da otomatik alabilirsiniz ama bizimkisi otomatik tork konvertörlü bu vitesimiz evet. yani 10-15 yıl önce kullandığımız ve Hyundai i20'de de bulunan atmosferik 100 beygirlik bir motor 100 beygir var 134 Nm torku var bu otomobilin motorumuzun daha doğrusu 4 silindirli ve 1368 cc'de silindir hacmimizin olduğunu söyleyelim yakıt meselesinden de bahsedeyim bu motor için söyleyeyim bu motorda 9.4 şehir içi çok yüksek bir rakam bu arada evet Osman'cığım onu ben söyleyeyim. Ben onlara birazdan değineceğim. En önce verilen tamam. şeyler oldu Fabrika verileri söyledim. Aynen. Şehir dışında 6.6. Ortalama tüketimde yine 6.6 vermiş. Bir de az önce söylediğimiz gibi e, 1.0 turbo motor var. Sen söyledin. 3 silindirli 998 cc. O 100 beygir 172 Nm torku var. Bir tane de MHEV dediğimiz yani yarı hibrit dediğimiz şarj edilmeyen hibrit var üzerinde 48 voltluk pil olan 3. bir motor seçeneği de var. O 120 beygir 200 Nm tork veriyor ama onun tabi fiyatı yüksek. Jump, Style ve Elite, Elite olmak üzere üç farklı paketimizin olduğunu da söylemiştik. Yakıt tüketimi şimdi. Şimdi gelelim gerçeklere. Evet. Merak edenler için söyleyelim arkadaşlar. Ben bu araçta şehir içi, şehirler arası bir yolculuk tarafından Tekirdağ gidip geldim. Ortalama olarak yani 120 km hızla gidip geldiğimi söyleyebilirim. Hani 120'nin altına çok düşmedim böyle. Ee, bu bağlamda 7.6 litrelik bir yakıt tüketimi söz konusuydu. Bence 7.6 şehirler arası yolda biraz bana fazla geldi açıkçası. Şehirler içinde de, yani şehir içinde de trafiğe vesaire kaldığınızda arkadaşlar 8.5 litreyi vesaire görüyorsunuz. Yani mesela şu anda trafik var. Ee, akıcı ama yine ışıkta duruyorsun, kalkıyorsun vesaire. Bu şekilde bir trafikte 8,5 litreyi rahat görebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani yakıt tüketiminin bir tık fazla olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle da. ama ben orada araya gireceğim. Bu araba hani seninle biz daha önce konuşmuştuk. Yani 10-15 yıldır kullanılan bir atmosferik motor var. Evet. Ee, daha hani burada şöyle söyleyeyim. buna niye kullanmış diyecek olabilir belki bize izleyenler. Yani niye bu motoru kullanıyor bu kadar eski teknoloji Hyundai? Sebebi şu arkadaşlar. Çok basit. Çok yüksek bir ÖTV oranı var. Çok yüksek vergiler var. O vergi diliminden de %50'de kalabilmek için ve fiyatı makul tutabilmek için böyle bir opsiyon konulmuş. Ee, ve 1.4 atmosferik otomatik vites dediğiniz zaman zaten 3 aşağı 5 yukarı bu kadar yakacaktır. O yüzden hani ben e, tabii ki 1.0 turbo olan böyle yakmaz. Onun e, karbon dioksit salınımı daha düşüktür vesaire ama e, yapacak bir şey de yok. Onu söylemiş olalım. Çünkü e, maliyetler e, yani fiyatları makul noktada tutabilmek için ki ben Hyundai yetkilileri de konuştum bunu hani bazen diyor 1 lira yani artmasın diye uğraşırken bir sürü şey yapıyoruz diye bir bilgi verdiler bize onu da altını özellikle yüzde lik vergi oranında tutmak için aslında bu motor kullanılmış diyebiliriz diğer motorlar zaten direkt yüzde seksenlik vergi oranına giriyor yani yüzde lik vergi diliminde tutmak için bu motor tercih edilmiş diyebiliriz Bence şunu çok dengelemişler açık söyleyeyim. Şimdi bu arabanın hani fiyatlarına da birazdan değiniriz. Makul bir nokta tutmak için hani donanımı da iyi dengelemişler. Çünkü koyduğun donanım da fiyatı arttı. Evet. %80'e çıktığı anda ne oluyor? Uçuyor gidiyor fiyatlar o yüzden yapmışlar. Bu arada aracın çekişi vesairesini belki merak edenler vardır. Hı, onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim Osman. Yani yokuşlara geldiğinizde mesela gidiyorsunuz atıyorum. 80 km hızlı gidiyorsunuz diyelim. Bir yokuşa geldiğinizde araba eğer hızını düşürmek istemiyorsanız, atıyorum 80'den 70'e düştün istemiyorsanız gazı biraz daha vermeniz gerekiyor. Bu durumda da normalde hani tek vites düşürür ya araçlar rampada. Bu araç ne yapıyor? İki vites birden düşürüyor. Sallıyorum 5'teyken 3'e alıyor araba ya da 6'dayken 4'e alıyor. Öyle bir durum söz konusu. Ve çok fazla gitmiyor açıkçası yani yolda. Atak bir araç değil. Ama bu nedir? Ben zaten çok fazla böyle basmak istemiyorum. Sağlayıp sollayıp makas atma derdim yok diyenler için normal günlük sürüş tarzında sürülebilecek bir araç bana göre. Ya zaten bu arabanın hani yapılışı ya, bu bu motor için söylüyorum. Bu motorun amacı şehir içi otomobil bu araba. Evet. Yani 80 90 ay hani maksimum yüzde, hani 120'ye gitmez anlamında değil belki yani öyle anlaşılmasın belki ama yüksek hızlarda da gidebilir belki ama hani amacı o değil. Yoksa hani basayım da köklüyüm de işte hemen sıfırdan yüze şuraya uçayım falan. Zaten 0-100 değerine bakıyorum. 13.7 Ya Öyle bir araç değil zaten. Değil. Evet. Öyle bir beklentiyi de alırsanız sıkıntı yaşarsınız. Evet, Onu zaten söyleyeyim. birazdan hani bir müsait bir yola çıktığımızda ben gazı kökleyeceğim. Orada zaten ne demek istediğimizi evet. izleyicilerimiz de anlayacak. Çünkü mesela gaza basıyoruz. Ses geliyor. Ama, ama, ama bir tepki yok mesela. Evet. 2 saniye sonra bir araba hızlanmaya başlıyor. Ve hani genelde turbo beslemeli araçlarda vardır. Bu gaza bastığında şöyle bir koltuğa yapıştırır ya seni. Evet. O yok mesela bu araçta. Ne kadar basarsan bas o koltuğa yapışma hissini almıyorsun yani. Ya zaten artık ben şunu söyleyeyim. Bu fiyatlarla onu almak istediğin araba en az 300 bin lira oluyor. Sıfır olarak söylüyorum. Evet. En az 300 bin lirayı vermen lazım ki o koltuğa yapıştırayım beni. Yoksa e, bu vergilerle falan o mümkün değil. Bu arada teknik özellikler tablosunu videonun farklı yerlerinde koyarız. Alperen'den ben rica ederim. E, bütün motorları da orada görebilirsiniz. Gelelim fiyat meselesine. Evet. İşte Fiyatını ben açıkçası çok uygun buldum. Hani dışından bakıyorsun tasarım gayet güzel. Dikkat çekici bir otomobil. Hani böyle spor bir tarzı var. Günümüzün modern tasarım çizgisini yakalamış. İçine biniyorsun. Şu bizim incelediğimiz donanımda. Gerçekten yani adamlar ihtiyaç duyulabilecek her şeyi koymuş. Şimdi Mes şu, şöyle mesela e, sözünü kestim ama 201 bin liradan başlıyor fiyatlar. Bu arada onu söyleyelim. 1.4 Jump MT manuel Transmission'da geçen e, benzinli versiyonun fiyatı bu e, 1.0 T dediğimiz 48 watt Mhev dediğimiz 120 ps olan versiyon ise Elite DCT versiyonu ise 323.000 bin lira çıkıyor. Bu kullandığımız aracın fiyatı ise 1.4 MPI Elite AT benzinli olarak geçiyor 282 bin lira. Ama hani ben, ben şunu söylüyorum style paketi var, style design paketi var. Onu aldığınız zaman 225 bin liraya otomatik bir tesli bazı teknik dönemler da almazsanız 225 bin liraya alabiliyorsunuz ki hani su ya da crossover kategorisinde gördüğümüz araçlar açısından baktığımızda makul bir fiyat zaten hani bu fiyata hem crossover olsun hem otomatik olsun dediğinde zaten 3-4 tane araba kaldı şu anda. Dacia Sandero var biz inceledik onu. Evet. Ee, Kia Stonic var yine aynı grubun arabası zaten. Ee, bir iki tane daha böyle hani bu fiyatlı alım bir şey Ege'a var ama Ege'de otomatik vites yok Cross biliyorsun evet. onda da otomatik vites yok yani o yüzden fiyatı bence hani sunduklarına göre makul ama bu bunu top... seninle hani daha önce de konuştuk zaten. Sandero ile bunun arasında kalsam ben dedim hani bunu alırım daha şık görünüyor evet, içi bence falan de. daha modern içi çok, daha, çok modern ben söyleyeyim evet. yani şu çift renk güzel tamam bunlar sert plastik falan ama B, yani B sınıfındaki diğer otomobilin çoğunda da aynı özellikler var zaten ya sunduğu teknolojilere bakarak konuşursak da hani Sandero'nun önünde tabii tabii tabii şerit takip var e, efendim mesela bir şeritten ayrılma uyarısı var senin direksiyonu sağa sola ittiriyor falan ya şurada mesela hayalet ekran koymuş adamlar çok güzel o da yani. Yani bütün hani yaptığın ayarları vesaire direkt sana burada gösteriyor. En basitinden şunu söyleyeyim mesela hani silecekleri otomatiğe aldığında bile direkt bu ekranda çıkıyor. Ön silecek oto diye çıkıyor mesela 1-2. Evet, evet, Bunları evet. direkt çok modern Gösteriyor yani, yani. aynen evet. öyle. Çok modern bir tasarım yapmışlar. O tarafı beğendik. Yani ön taraf güzel. Ben hani dediğim gibi tasarım Böyle hoş, şirin olmuş. Otomatik vites olması güzel. Şehir içi arabası bu abi. Bunu evet. alacaksın. Şehir içinde kullanacaksın. Ha uzun yola gider mi? Gider. Gitmez değil. Ama hani ben böyle basayım 80'den 120'ye 10 saniye 5 saniye çıkayım falan öyle bir şey yok. Birazcık, yok, yok, birazcık yok. sakin kullanmayı isteyen, sakinlik isteyen bir otomobil var karşımızda. Öyle isteyenler zaten ya bütçelerini arttırmak zorunda. Yani sıfır olarak bakıyorlarsa diye söylüyorum. Ee, yani keşke böyle olmasa diyeceğim. Çünkü ee, bu, şey biraz, bu ÖTV Belki. meselesi biraz can sıkıcı yani açıkçası. Yani ona her incelemede giriyoruz. Artık çok daha ben konuşmanın bir evet. anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Sunroof'umuz var. Sunroof. Onu söyledik zaten. Evet. Sunroof'umuzun olduğunu söyledik. Şu manuel bir perde yerleştirmişler şuraya. Perdesi olay manuel güzel. ama şeyi kendisi otomatik açılıyor. Böyle elinizi ayağınızı çıkartabiliyorsunuz. Evet. <gülüyor> bu güzel yani. Hoşuma... Ses sistemi bana biraz zayıf geldi. Hani bir tık daha iyi olabilir miydi? Belki olabilirdi. Ee, ama bunun BOZ diye Bose bir paketi, paketi var. var. Evet. Onu alırlarsa arkadaşlar. Onda zaten ses sistemiyle birlikte geliyor. Onu bir paket haline getirmişler. Onun haricinde bence otomobil hani fiyatıyla baktığımız zaman günümüz fiyatlarında karşılaştırdığımız zaman bu fiyata alınabilecek bence güzel seçeneklerden biri. Kesinlikle. Evet şu anda mesela 60 kilometre bir gidiyoruz. Vites de kaçtı ona da bakalım hemen şöyle. 5. viteste. Gaza abonuyorum şu anda arkadaşlar. Bastım gaza. Sonuna kadar bastım. Evet. Daha 60'dan yüze ulaşamadık. Hala ulaşamadık. Evet şu anda ulaştık. Yani hızlanmada... Çok iyi değil. Çok iyi değil. Evet. <gülüyor> Çok iyi değil. Ama öyle bir iddiası yok zaten bu arada. Yani ama yeterli bence ya. Yani. Yeterli evet. evet. Evet arkadaşlar e, Bayon incelememiz bitmek üzere. Şimdi dışarı çıkalım Osman'la beraber son sözlerimizi söyleyelim. Daha sonra da videomuzu kapatacağız. Evet arkadaşlar Hyundai Bayon testinin sonuna geldik. Evet Osman ne diyorsun toparlayalım incelemeyi. Ya bizi. ben dediğim gibi bence hani fiyatı itibariyle karşılaştırdığımız zaman tasarım falan da gayet modern. Bunu en baştan beri belirttim. Benim hoşuma gidiyor bu tarz modern arabalar. Artık hani elektrikli otomobillere doğru bir kaymada var ya zaten. Evet, Bak, bu çok he, elektrikli Dışarıdan abi. baktığın zaman elektrikli otomobil hmm. algısı da var. var. Yani o modernliği bize aktarıyor. Dolayısıyla benim hoşuma gitti. Fiyatı da uygun. Ha ben zaten böyle çok aman aman araban bassın, sollayayım, sağlayayım diyen bir adam değilim açıkçası. Sev şey içinde alırdım yani. Alınır. Güzel diyorsun. Zaten ben de biliyorsun 1.6 Sportage vardı. O da atmosferikti. Basmıyorsun. Rahat rahat gidiyorsun yani. Evet. Evet güzel bir araba olmuş. Bu arada bu otomobil işte Hyundai'nin B sınıfında Su dediğimiz modellerinden bir Cross tanesi over, Kona'da, evet. Kona'da var, da var. Ha aradaki fark deneyeceksiniz Kona'da e, benzinli yok bunda da dizel yok. <gülüyor> Öyle bir denge kurmuş Hyundai ve Kona daha paltı bir haline ve doğal olarak çünkü Diesel. dizel olduğu için dizelin maliyeti biraz daha yüksek olduğundan dolayı dizeller olanlar daha pahalı. Bion'da giriş sınıfı olarak tanımlayabileceğimiz B sınıfında crossover ve SUV olarak güzel bir model olmuş. Ben de tasarımını beğendim. Ben böyle futuristik tasarımları seviyorum zaten. Ve dediğin gibi elektrikli yani %100 elektrikli bir otomobil çok benziyor tasarım olarak. Hatta belki öyle bir şey bile yapılabilir belki. Bence yani. bu otomobil Türkiye'de güzel satar ya. Satar. Yani fiyatı şöyle kalırsa. 205 yani bin civarında. Bu varsa, şey için söylüyorum, 1.0 turbo o biraz yüksek mesela. 300 küsür binlere yaklaşıyor. Yani hani o fiyatları çıktığı zaman insanların böyle çok fazla alternatif olabiliyor. Ama şimdi 220 bin liraya baktığın zaman. Otomatik vites, Yani sıfır e, araba yok neredeyse. Sıfır araba e, ve yerden yüksek de birazcık. Yani, B sınıf. B sınıfı su. baktığınızda çok fazla otomobil kalmadı. İşte Sandero var söyledik. Kia Şimdi Sony Sandero var. öyle bunu kıyasladığımız zaman yani farklı abi. Çok katlar yani, bu. Her evet. türlü. Ama Sandero'nun motoru şey onu söyleyeyim. Ya yani şöyle bir şey var abi düşün. Sandero'ya içeride ekran gördüğüm zaman aa dedik. Ekran koymuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu <Bunun> gayet <gülüyor> modern bir tasarım yani, var, Evet. <gülüyor> o yüzden ben benim hoşuma gitti açıkçası. Hani alacak olsam böyle 220.000 seviyesine bir B yani düşünmeden alırım. Bayon diyorsun. Evet, bayon diyorum. Peki Bizim yorumlarımız bu kadar arkadaşlar. Sizin de sormak istediğiniz sorular olursa videonun altında bize yorum olarak eklemekten çekin. Menü hepsini okuyacağız. Hepsini değerlendireceğiz. Bilebildiklerimizi yanıtlayacağız. Bilemediklerimizi sizler arasında bilenler yanıtlayabiliriz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alanı takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.